İzgün avluda bir çocuk gördüm. Çocuk Perfenişan Dünya başına yıkılmış gibi üzgün. Yanına gittim. Niye böyle üzgün? çocuk dedim. Baktı. Dayı dedi. Dayı beni öldürdüler. Gülsün. Seselli edeyim dedim. Çocuk dedim. Burada herkes ya ölmüştür ya öldürmüştür zaten Dünyamı başıma yıktılar Hayallerimi benden çaldılar Umutlarımı yarım koydular Sevdiğimi elimden aldılar Feryadıma yenik düştüm Kader değil İçime attım Sabrımla kendimi sınadım Acılarımı içimde büyüttüm Koydular beni tek bir başıma Yıllarca içimde yaşadım bana yaptıklarınızla Dost görünümlü iç içi çip söze inandım Yetmedi canıma kıydılar Yetmedi sevdama leçe sürdüler Bir kadın sevdim diye düşman kesildiler Aldılar neyim var neyim yoksa Çıkarım şimdi bu karanlıktan Yazdıklarımı içe saymayın Yüreğim kadar cesur ve korkusuzum Bilmem kaç yıl geçti saymadım Nezaretanelerde geçti günlerim Yaptıklarımızı yanımıza kâr mı bırakırım Düştüm kalktım gördüm her şeyi Ne kadar yaşadıysam o kadar yaşayacaksınız Ne kadar yaşadıysam o kadar yaşayacaksınız O kadar Dünyamı başıma yıktılar Hayallerimi benden çaldılar Umutlarımı yarım koydular Sevdiğimi elimden aldılar Feryadıma yenik düştüm kader. Sabrımla kendimi sınadım, acılarımı içimde büyüttüm.